Şu anda Kotor'dayız. Belgrad'a gidiyoruz. Yolculuk 12 saat sürecek. E, 27 Euro'ya aldık kişi başı biletleri. E, Belgrad'da görüşürüz. Umarız çok keyifli bir servisten bizi bekliyordur. Gece saat 2.41 Karadağ'dan çıktık. Pasaport kontrolü yine 1 dakika falan sürdü. bir sıcak 40 derecede bir soğuk durmayın. Şu an bir sırt benzinliğinde moladayız. Otobüs çok soğuk. Şimdi <gülüyor> bu markette sınmaya çalışıyoruz biraz. Saat beş daha. Bir 4, 4 5. Daha 1 4 4.3 saat yolumuz gözüküyor. Günaydın. Belgrad'a vardık. Eee 11 buçuk saat falan sürdü yolculuk toplamda. Yanımda bir tane kul uyan var. Nasıl geçti yolculuk? Yani bir otobüs yolculuğu nasıl geçerse şeydi zordu birazcık. Yoruldu. 11 buçuk saat olmasının dolayı. Ama bu şekilde başardık. Podgorica'dan sonra yollar nasıldı? Faklaşa'dan sonra yollar e, Karadağ'ın, yani Sırpistan sonuna gelene kadar çok şeydi yani dehşet dağlar İnanılmaz vardı. İnanılmaz, böyle tünel sanıyoruz değil, evet. dağın çıkıntısı yani taşlar böyle üstünüze düşecek gibi yıkılacak sanıyorsunuz gerçekten. Gerçekten Karadağ'dı yani. Çok dağ, evet. <gülüyor> Karadağ zaten Avrupa'daki en dağlık ülke. Karadağ'ın %89'u dağlardan oluşuyormuş. Biz de bunu oraya gidince öğrendik. Ama mükemmel bir coğrafya tabi oluyor bu da. Evet. Hatta dedik ki keşke gece yolculuğu değil de gündüz yolculuğu yapsaydık da görseydik. Evet. Şey, hani çok çok güzel doğa manzaraları vardı muhtemelen ve gece olmasından dolayı biraz kaçırdık. Artık belki bir dahaki sefere gündüz yolculuğu yaparız. Aynen. Bir de arkadaşlarımız dedi ki burada kaza yapınca direkt uçuyorsun, ölüyorsun. Yani çünkü bir taraf uçurum, diğer tarafta da dağ. Yani eğer bir hata yaparsan yollar tek şerit. Maalesef karşıdan gelen giden sıkıntılı. Ee, çok fazla kaza oluyormuş ve çok fazla uçuyormuş arabalar uçurumlardan. Tehlikeli yani daha geniş yollara kesinlikle ihtiyacı var bu ülkenin de şimdi otelimize gitmeye çalışacağız saat erken muhtemelen giremeyiz bir yerde oturabiliriz bir kahve çay içmek için artık oralarda görüşürüz Selgrad'da kaldığımız oda burası. Hemen girişi banyo. Tertemiz, <gülüyor> modern bir banyo. Sonra yatak odası var. Gerçekten içerisi çok temiz kokuyor. Burada bir oturma bölümü var. Bizim için televizyonu da açmış temizlikçi abla sağ olsun çok tatlı biri. Şurada da mutfak var. Hatta nescafemiz bile var gibi duruyor. Mükemmel. Buraya e, 38 euro verdik. E, normalde bazı şehirlerde oteli tutuyorsunuz ve üstüne otuttuğunuz paranın şehir vergisi oluyor. Burada da 33 euro artı 5 euro şehir vergisiyle 38 euro olarak bu ücreti ödedik. Selamlar. Bu yürüdüğümüz cadde e, Knez Mihailova Caddesi diye geçiyor. E, Mihailova buranın e, bir prensi aslında. Knez de zaten prens ya da kral demek. E, hatta e, Prens Mihailova Osmanlı'nın Sırbistan'daki hakimiyetini sona erdiren kişi olarak da biliniyor burada. Bir cumhuriyet meydanı var ünlü. O cumhuriyet meydanında da heykeli bulunuyor. Caddenin uzunluğu bir kilometre. Ve bizim İstiklal Caddesi'ne benziyor. Biraz daha geniş, e, yemek yiyecek yerler, kafeler, e, mağazalar, alışveriş yapılacak yerler bulunuyor burada. Caddenin sonu da zaten Kale Meydan'a çıkıyor. <gülüyor> Şimdi de Kale Meydan Parkı'ndayız. Burası şehrin en büyük parkı. Hemen Belgrad Kalesi'nin önünde bulunuyor. E, kale de önce 3. yüzyıldan kalmış ama birçok kez tahribata uğramış. E, bugün e, baya sağlam olarak karşımızda duruyor ama. Burası da Melik Gökçek'in Belgrad'a kazandırdığı bir park. <gülüyor> Kalenin hemen dışına bu hemen yanımızdaki gibi basket sahaları biraz... Önce de arkada vardı tenis kortları vesaire yapmışlar. Çok anlamlı, çok hoş. Bu kapı kalenin giriş kapılarından bir tanesi İstanbul Gate diye geçiyor, İstanbul Kapısı diye. Adını İstanbul'a baktığından dolayı bu şekilde alıyormuş. Bilinen en güçlü Sırp İmparatorluğu 1346 yılında kuruluyor. Daha sonra 1371 yılında bu imparatorluk kendi iç problemlerinden ötürü Sırp Prensliği ismini alıyor. 1521'de de Kanuni Sultan Süleyman burayı fethediyor. 1521'den 19. yüzyıl ortalarına kadar bir şekilde Sırplara taviz verilerek de burada hala Osmanlı asker bulunduruyor. 1878'de de Sırbistan tamamen bağımsızlığını kazanıyor. Bağımsızlığını kazanan Sırbistan 1945'te Yugoslavya'ya katılıyor. Daha sonra 92'de Yugoslavya dağılıyor. Sırbistan Karadağla birlikte ikinci Yugoslavya devletini devam ettiriyor. Daha sonra 2003'te isimleri Sırbistan ve Karadağ olarak değişiyor. Daha sonra da 2006'da Karadağ, Sırbistanlar referandumla ayrılma kararı alıyor. Ülke tarihinde en son yaşanan problem ise 2008'de Kosova'nın kendi kendine bağımsızlık ilan etmesi ve Sırbistan'a göre özel, özel bir bölge olarak şu an bu ülke sınırları içinde bulunması. Şu kol Savan Nehri'nin bir parçası, orası da Tuna Nehri, Kaletan Sava ve Tuna Nehri'nin birleştiği yeri görüyor. Şu an biz e, Eskişehir bölgesindeyiz. Turistik olarak görülebilecek her şey de eski şehir bölgesinde aslında nehrin karşısında bulunan bölgede yeni şehir olarak geçiyor yani Novigrad yeni şehir, Starigrad eski şehir ee, Sırpların kendi dilinde Novigrad'da daha çok e, iş merkezleri, gökdelenler ve alışveriş için imkanlar var. Kalenin içinde Osmanlıya ait yapılar görmekte hala mümkün. Mesela bu e, damat Ali Paşa'nın türbesiymiş. Hatta çaput bağlamışlar kapısına, evet. camlarına falan. Şu an Belgrad, şehrin kalbi sayılan Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Meydanı'nın da en ünlü eseri. Az önceki Knez Mihailova Caddesi'ne de ismini veren 3. Mihailo. 3. Mihailo kim? Osmanlı'dan Sırpları kurtaran adam olarak anılıyor Sırbistan'da bugün. Osmanlı burada hüküm sürerken bu meydanda bir kapı varmış ve ismi İstanbul kapısıymış. Çünkü bu yön İstanbul'a doğru bakıyor. O nedenle o şekilde adlandırılmış. Şu an... Ee, o kapıyı yıktıktan sonra 3. Mihailonun heykelini dikmişler ve 3. Mihailonun heykeli İstanbul'u gösteriyor parmağıyla. Bu Sırplar arasında şöyle anlatılıyor. Türkler geldiği yere tekrar gidecek. Ve arkamızda Krebs Mihailova Caddesi. Biz de Tesla Müzesi'ne gidiyoruz. Tesla, 1856 ile 1943 yılları arasında yaşamış sırt bir bilim adamı. Ve e, e, alternatif akımın mucidi. E, müzede birçok e, interaktif aktivite ile Tesla'nın icatlarını daha kolay anlayabiliyorsunuz. Ve daha yakından görme şansı bulabiliyorsunuz. Şimdi... E, müzeyi ziyarete gidiyoruz. Bu müze 1952 yılında Yugoslavya döneminde açılmış. Zarar var vallahi maalesef. Hı. Uzun ve yorucu bir yürüyüşten sonra sıra olması biraz üzdü. To see the electrical We prepared to see electrical discharge up there and when the electrical discharge comes through you will see your, bulbs, your hands light up <gülüyor> <gülüyor> artık Abi ready? Yeah.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 İğne gibi azıcık. <gülüyor> <gülüyor> Nikola Tesla'nın külleri de bu kürenin içindeymiş. Evet. Bu müze de Tesla'ya ait 200 binden fazla kişisel eşya bulunuyor. Açtığınız münze tekrar. Müzede izlediğimiz e, giriş videosunun, Tesla'nın Hayatı videosunun altyazısı Türkçeydi. Yani o kadar çok Türk geliyor ki demek ki o şekilde ayarlamışlar. Müzeye giriş 120 lira kişi başı, biraz pahalı. E, 800 Sırp dinarı. Sırp dinarını TL'ye çevirdiğinizde yaklaşık 7'ye bölüyorsunuz. Yani e, 1 TL 6.7 Sırp dinarı tam olmak gerekirse. O şekilde. He, beğendin mi müzeyi? Yani iyi geldim diyor musun? Evet iyi ki geldim diyorum. Çünkü e, yani Tesla'ya <gülüyor> gelinirdi zaten. Yani bir tane müzesi var. Onu da gelinsin. Aynen. Dünyada bir evet. müzesi var. Ve çok önemli bir mucit sonuçta kesinlikle değerli. Şu an taş meydandayız. Burası Roma döneminde şehrin inşası için kullanılan taş ocağıymış aslında. Arkamda da gördüğünüz gibi birkaç tane taş da sergileniyor burada. Osmanlı'ya e, isyan eden Sırplar burada örgütlenmiş, burada kamp kurmuşlar ve sonra özelliklerini de burada duyurmuşlar. Sanırım o dönemden sonra burası taş ocağından bir meydana çevrilmiş. Hemen arkamızda Aziz Mark katedrali var. Bu da 1885'te inşa edilmiş bir Ortodoks Kilisesi. Şehirde önemli bir Ortodoks Kilisesi daha var. O kilisede e, Balkanların en büyük e, Ortodoks kilisesi olarak biliniyor. Ve dünyanın en büyük 3. Ortodoks kilisesi olarak biliniyor. O kilisenin ismi de Aziz Sava Kilisesi. Bugün çok yorulduk oraya muhtemelen gidemeyeceğiz ama hani sizin vaktiniz olursa gidebilirsiniz. E, Balkanların en büyük Ortodoks kilisesini görmek için. Bu arada kilise demişken bu ülkenin nüfusunun %85'ini Ortodokslar oluşturuyor. %6'ya yakınını Katolikler oluşturuyor. %4'e yakınını da Müslümanlar oluşturuyor. Belgrad 1999 yılında NATO tarafından bir hayli bombalanmış. Bunun sebebi de e, Kosovalılar bağımsızlık e, almak isterken Sırpların buna karşı e, bir baskı yaratmasıymış. En sonunda NATO e, bu ülkeye giriyor ve e, birçok e, bölgeyi bombalıyor. Bu taş meydanda en çok zarar gören yerler arasında maalesef e, birçok çocuk da ölmüş bu bombalamalar esnasında. Kim ne kadar haklı olursa olsun siviller çocukları zarar gördüğü sürece kimin ne kadar haklı olduğunun bir önemi kalmıyor ne yazık ki şimdi parkta çok fazla insan var çocuklarıyla çok böyle güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. Şimdi işkadesi olarak bilinen buranın Bohem bir mahallesindeyiz. Yani burası böyle entelektüellerin, sanatçıların takıldığı bölge olarak biliniyor. Daha rahat, böyle her yerde müzik, tiyatro, gösteriye bir anda şahit olabiliyor musunuz? Burada güzel bir restoran bulup belki yemek yeriz, belki bir şeyler içeriz. Burası da bugün son ziyaret edeceğimiz yere olacak zaten. <gülüyor> Her yerde de akkordiyoncu maşallah. Bir gün Sırbistan'daydık. Gün içinde herhangi olumsuz hiçbir şey yaşamadık. Ee, yarın da yolculuğumuz İstanbul'a. Bu uzun seyahatiniz bitti bugün itibariyle. Umarım siz de keyif almışsınızdır videolardan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik iyi akşamlar. Hoşçakalın.